Bugün günlerden korona. Lateks eldivenler kapış kapış satılıyor. Oysa elleri hemen terleten bu eldivenler doğru çözüm değil. Asıl problem ise gerçek ihtiyaç sahibi olan doktorlar ve hemşireler kısıtlı kapasitede üretilen bu eldivenleri bulmakta zorluk çekiyorlar. Vatandaşın aldığı her eldiven onların kotasından çalıyor. Yurdumuzda imal edilmeyen bu eldivenlerin tükenmesi halinde sağlıkçılarımızın savunmasız kalması hepimiz için ulusal bir tehlike. Baby bizlerin kullanımı için kas yer eldivenini üretti. Polyester örgü olduğu için elleri terletmiyor. Akşam yıkıyor, yarın tekrar kullanıyorsunuz. Hava geçiriyor fakat kalınlığı sayesinde sizi hasta edecek miktarda virüsün teninize ulaşmasını engelliyor. Uzak doğullar bu eldiveni yıllardır kullandıkları için yayılım diğer ülkelere göre daha kontrollü oldu. 71 yıldır ellerinizi koruyan Baby sağlığınızı da koruyor. Dışarıdayken tüm vücudumuzu koruyan giysilerimiz var ama en çok etkileşime giren ellerimiz korumasız. Korona bir savaş. Silahımız ellerimizi yıkamaksa zırhımız eldiven.